Arkadaşlarla buluştuk yine. Bakalım nereye gideceğiz. Evet bakalım bir de böyle göğüs kamerasında sesi deneyelim dedim. Ondan sonra Mikrofon olayına gireceğiz. Medya modu bulamıyoruz arkadaşlar. Medya mod arıyorum her yerde. Hiçbir yerde yok medya mod. İnşallah böyle sesi düzgün alır da biraz daha kaliteli olur. Mikrofon şart onu anladık yani. Şuan'a çıkalım Doğu'yla, bakalım. Hayırlısıysa birimiz alacağız. Şimdi onu sana aileye bırakacağız. Arkadaş söz vermiş. Artık da 160'lardayız inşallah. işimizi görür. Aa alışın alışın böyle arkadan gitmeye. Orayı alıyoruz şu an. Bu zamandır arkada gidiyor. Niye ne yaptım çöküyor ya, aşireksiz doluyorum böyle hareketlere yani Yaşadığın çevreye biraz saygım olsun Rihar <Gülüyor> tocarlos Köpek <gülüyor> Oğlum seni almaya şey geliyor bak, kortej görüyorsun yani. <gülüyor> evet, bakalım. Rüzgarda nasıl? Göğüs kamerasından. Hem görüntü, hem de ses. Çevrengol 6. virüntüsünden kaçıyoruz. Yine. Nereye? tabii ki ormana. Doğal yolumuz orman. <gülüyor> Kahve edeceğiz arkadaşlarla. Arkamda iki. Üç arkadaş çıktık bugün. Yine de yeşil oldu, yol Şimdi... Kronos kardeşimiz Bülent'e yarın ettik Babacık'tan, Miletoğlu Aort'tan. Ona geçmiş olsun dileklerimizi iletiştik. Doğa akşam götürsek. Ne zamanla geçmesini istiyoruz. Babacık'ta yeni babacık'a... Banki. En yakın arkadaş Gerçekten sağlam rüzgar var i̇şte Rüzgar artıyor Artı ağırlığı Bakalım bu sefer ses nasıl olacak Bir otun kadar yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum medyo mod baktı bir türlü bulamıyorum medyo modu. Ağzımda da şey vardı mantara var. Onu da çıkardım. Şimdi belki daha ne düşünüyordur. Çok güzel. <gülüyor> bir medyo modumuz olsa güçlü olacak. Bak dedik ama orman teminleşmeye başladı valla. Kollar çıkart. <gülüyor> Bu Harley ile ilgili biraz bir video çekeceğiz yakın zamanda. Memnuniyetlerinizi ve memnuniyetsizliklerinizi belirleyeceğiz. Hani biraz daha yamuk sanıyorum ki kurmak lazım. Valla biz ayarlayamadık şunları ha. aparat aldık bilmem ne aldık, görüntü aparatı, şuydu buydu, değer mi değmez mi iyi göreceğiz artık, ah. tam altımdan bir arı vurdu. <gülüyor> Yeni açıya güveniyorum İnşallah Yüzümüzü kara çıkartmaz 4K çekim yapamıyoruz Mecbur 1080p Ancak yükleyebiliyorum Yolda olmak güzel ya Harika bir şey Hele arkadaşlarla iseniz Hele sağlama arkadaşlarla iseniz Hazırsan yerler bizim motorlara göre pek iyi yollar değil. İşte on da için biçilmiş kaptan. Biz burada tır tır gideceğiz o, batacak gidecek. Herhalde ben de çok buradan vazgeçsem, yağ savaşı etmesem enduro'ya dönerdim yani. <gülüyor> Muhtemelen heri Afrika civi'nin olurdu. Belki arkadaşlarımızdan bir tanesi DNR kullanıyor. Yamaha gayet memnun, çok uzun yollar yaptı. Biz isteydik. Aa oralardan buralara geldi. Müziği Keşan'da müzik özmenin kendisi <Gülüyor> Bu yürürümüzde Pan diye anılır <Gülüyor> Önce giden Promet Kısım kardeşi <Gülüyor> Şuan motor bu yollarda şeyini kendini buluyor gözlerimle şarabın gözü var, var gözümde Ben yolluyorum arkadaşlar Maalesef Sokrum'dan en kötü yanı Orman performansının zayıf olması Allah'tan bu ayın çektiği tek serişler Demir yani her yere gül <gülüyor> problem yok Bak geçin gibi atlıyor Orada oraya <gülüyor> Çok keyif böyle yani Atraksiyonlu sürüçlerden Tanını çıkarıyor botonum Çok güzel tadını çıkarıyor Ormanınla, botonunla, yolunla Arkadaşlar için kendisi şu Nurga gaz yemek yaptığımız videoda şey yapmıştı, ateşi falan yakmıştı, etleri pişirmişti hatırlarsınız yani. Ortam nasıl arkadaşlar? Motor böyle oldu sürdüm kardeşim ya. İstanbul'da motor mu sürdürüyorsunuz? seninle koltukta motor sürüyor. Burada bakıyoruz kelebeğe çarpmayalım da öldürmeyelim bile arılar fena yandık çok arı var vallahi. nazi kasayı onun için oradan buradan kurşun gibi mermi gibi yağıyorlar yani ya işte bizim motorun en kurşun biri de en konusu. ne konusu en konuştur, en zorlandığımız yer de burası. Böyle çıkarken hep birer, ardan aşağı inerken, manada yani bir, bir, bir, bir, bir kuyu var, yani. İşte motor kışın buraya gelmiyor, Tam güzel, her şey güzel. Baba baba nerelere gidiyor, görüyor musun? Tövbe Bismillah, nereye oğlum <gülüyor> ya böyle? Adam niye enduro alıyor, anladın mı? <gülüyor> Savaş kardeşimiz de burada. Savaşım. Merhabalar. Burametiyor burada. İnşallah düzgün çekim olmuş.